O biriktiriyor videoları abi sarar diye kameraya takılmış 10 tane ilginç olay. Hayır hayır dediğim şu Amerikan futbolu keşke yaygın olsa dediğim hani aktif böyle oyuncusu olan izleyebileceğimiz takımların olduğu bir spor haline gelseydi ben de biliyorum işte boğaz içinde Sultan var bilmem ne var bizim Yeditepe'de de vardı. Adam piston aşağı gibi 10 saniye sonra refleks verdim. <gülüyor> <gülüyor> Hölallan dayı Ağzına sıçıldı herifim bu arada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Falan daha bunu koyayım <gülüyor> Saçı falan da biri oldu hep Off Kafayı vurdu bir de çok kötü. <gülüyor> Köpeklerin bakışı. Evet. <gülüyor> ne yapıyorsun ab abicim? Ha Bir kasa bira içti Oğlum adam sarhoş oldu lan orada. Ay. Vay <gülüyor> <gülüyor> <Lan> yazık. <gülüyor> Hay de bir de kurtarmaya çalıştı ya. Oha ammuna koyayım. dinamit ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir de apartman girişindeki var. Oğlum çocukların olan falan da var. Çok tehlikeli ya. Geliyor böyle iz si ya. sigara içiyor. Ammuna <gülüyor> koyayım bir boşluğa gelmiş. Atıyor içine. Uçuruyor. Ba oğlum bu arada bayağı kişi ölüyor bu yüzden. Bak sakın o öyle. Ne? Bu neden oluyor? Logar kapaklarına falan sakın İzmar'ı şeyfa atmayın. Ne bileyim. Torpil morpil bilmem ne çok tehlikeli. Metan gazından falan mı oluyor? Tabii ya? gaz birikiyor oralarda. <gülüyor> <gülüyor> Mala bak bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eminem. Çaktırmıyor bak. Al bu da Türkiye işte. Vay alfasın. <gülüyor> elinde, elinde kaldı bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Aman abla banlanmayalım. <gülüyor> ne oldu oğlum? <gülüyor> Hiçbir şey anlamadım ki. Niye niye gösteriyorlar bunu? <gülüyor> Ev bu kadar diye mi göster? Ne koyuyor? Kuman telefonu aldı, kettle'dan suyu doldurdu. Bence bak evi gösteriyor. Bak e bakıcı bu diyor. Ha bakıcı ev yaşantısı mı takılıyor mu yani? duşunu almış, çayını almış. Bakıcı da bakıcıymış ha. <gülüyor> Amına koyayım ne oldu ya? Tamam. Kapa açık mis zaten? Ağır sarhoş bu arada. Ne yapıyor bunu? Kapa açık oğlum, gerizekalı. <gülüyor> Ay anıs kim ağrı girdi lan? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay çok kötü lan. İyi götüne girmemiş var ya. Yeminle. Bence o götüne girdi bu arada. <gülüyor> Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, <gülüyor> bir aslamış ya. Oo, çok, bu arada bir şey söyleyeyim Buradan belli olmuyor ama çok acımıştır o. Elif lastikçü de lahman yaptı. <gülüyor> Maymundan da dayak etmezsin ya öyle. Ya dur şimdi boş ver şeyi. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. <gülüyor> İnnet in, in, tamuna koyayım orayı. <gülüyor> ben bir de bu top toplayıcıları çok seviyorum teniste ya. <gülüyor> Oo uh, yandı. Ay. Derisi kaldı bu arada. Abi neden ya? Oh. Alright baby you have 30 seconds to grab whatever ne, you harbi salak lan? Salak olun millet ya vallahi. Yep. You better check the tag. You Ne dedi ben duy Oh my god. She's grabbing all the bags. Ten, nine, eight, her şey alabilirsin dedi yüksek gitti bari. Bedavadan. Six, five, alacağım dedi. 3 2 1. Time's up. Check out. out. I never said I was gonna buy them. <gülüyor> I just said grab what you want. o tirar Ela vai andar você vai bak. Bunu izledik geçen gün. Ölmez lan orada. Bu sinirli ha. Bunlar var ya, izledik bunları ya. Yo, hey, what the fuck was that about, huh? What's up, you fat pig? What? What, you don't see where you're fucking going? I wasn't even driving. what shut <laughs> the fuck up, you fucking piece of bacon. <laughs> Why did I get picked up? <laughs> Motoru gitti ya göre bulamadı. Yarışa devam edecekti. Iiii. <gülüyor> Iiii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu arada ben çok severim yumurtanı sarısın. Niye yeleniyorsunuz ya? Abi o... böyle fff diye çekmezsin ki ama Oğlum ya. Çok güzel. Onu böyle videonun usulü vardır. Eskiden hep annemler öyle yapardı. Onu böyle... Nedenir Ne ona lan? Katı değil de... Şeftali mi? Yok yok. Rafa'dan. Da, ra, ya, tam 3 dakika Rafadan, böyle. Rafadan, aynen. aynen tamam. Onu böyle sabahları koyardık, savaşırdık, kırılırdı üstünü açardım. Böyle kaşıkla yerdin onu böyle sarısı sulu sulu. <gülüyor> o güzel de öyle fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff <gülüyor> <gülüyor> Dallama lan çocuğu. I do. I sure do see it. Yeah. just let this guy walk down the street. He's not bothering you. I don't want to come here. atacağım videoyu ya. <gülüyor> Yerim lan tipe bak. Lan bir eline çaksaydın hayvan. I don't know. Başka bir şey gözükür falan şimdi, boş ver. <gülüyor> Surat ifadesini gördüm. Ben. Oy! <gülüyor> ne oldu lan? <gülüyor> Çok da güzel. Kafalar yanmış. Abi korkutmadan kızı. Ne güzel tatlı tatlı nutellasını yiyor da pastasını vuruyor ya. Oğlum çok, çok üzülürüm yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> Mama. Oğlum çok tatlı kız ya. Aranızda kaç kişi evde şuursuzca dans ederken biri tarafından izlendiğini fark edip utancından yerlere yattı? Ben Tuğçe'yi çok hatırlıyorum. Tuğçe'ye bir yonca evcimik müzikler açıp böyle deli gibi dans ederdi. Sülalecek bakardık kapı arasından. 10 dakika. Çetteki herkes de ben yazıyor eee. ya. <gülüyor> Siktin harbiden ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ye yeah boy. Köpekler daha komik. Evet bu videoları beğenmedim. Klaf atmış olmak için atmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Al abi demiş Açarsın amına koyayım. <gülüyor> bir de penisoloji diye bir şey atmış. Gaza geldi herhalde son bizim <gülüyor> o son videolardan değil mi? Şimdi şu açıyorum hadi Mert ya saat